Bugün 8 Kasım 2022 Salı. Mars günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay dolunay fazında. Sabah saatlerinden itibaren ay Uranüs'te birleşip Akrep burcundaki Merkürle karşıt açıda olacak. Gergin ve stresli enerjilerin Dolunay'ın etkisiyle üzerimizdeki etkisi de artabilir. Ay öğlen 14.02'de güneşle karşıt açı yapacak ve 16 derece boğa burcunda Dolunay'la birlikte tam ay tutulması meydana gelecek. Boğa Dolunay'ın maddi manevi güven, parasal kazançlar, ekonomi, toprak, doğa, kişisel zevkler, ihtiyaçlar, aşk, sevgi, cinsellik, yeteneklerin değerlendirilmesi, istikrar, huzur gibi kavramlarda... Kişisel ve toplumsal olarak hassasiyetleri arttırabilir. Uranüs etkili bir dolunay olduğu için plan dışı hızlı değişimlerin olması, ani streslerle karşılaşmamız mümkün. İlişkilerde de duygularımız ve dürtülerimizi kontrol etmeli, dengede kalmaya çalışmalıyız. Bedensel ve duygusal olarak daha hassas olabileceğimiz gibi yeme, içme, beslenme ve maddi arzularımızda da aşırılıklar gözlenebilir boğa burcu bedenimizde boyun ense boğaz bademcikler ses telleri solunum yolları çene kulak altı bezleri ve tiroidi yönetir bu bölgeler daha hassas olabileceği için özen göstermeli ve korumalıyız güven ve istikrar istediğimiz konularda streslerle karşılaşabiliriz ancak sorunları çözecek bazı sürpriz fırsatlarla karşılaşmamız da mümkün sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun